Evet arkadaşlar şu anda Bandırma'dayız. Yine iş yerlerini geziyoruz. Burası anahtarcı arkadaşlar. Anahtarcı Celil Usta diye yazıyor bakın. Telefon numaraları yazıyor ama içeride zaten kendisi var. Soracağız kendisine. Anahtarcı Celil Usta. Pazar Caddesi'ndeyiz şu anda. Hemen motoru görüyorsunuz arkadaşlar. Motorun plakasına bakın. 10 acı diyor. Yani anahtarcı Celil Usta'nın kısaltması arkadaşlar. Şimdi içeri doğru gireceğim. Hemen solda bakın. Pratik kartta tanışın diye bakın yazıyor. Mesela bu işi yapıyor. Apartman sakinlerinin dikkatine eski sistemler sizi kilitlemesin diye yazmış arkadaşlar. Pratik kart anahtar cellüste diye yazıyor bakın burada. Bunu takıyor arkadaşlar. Hemen sağa doğru dönüyorum. Kumanda çoğaltma, elektronik pil değişimi diye bakın yazmış. Anahtar cellüste diye de yazmış. Burası vitrini. Bakın görüyorsunuz. Baraller, kilitler, asma kilitler, anahtarlıklar bunların hepsi var. Otomatik Kapı sistemleri, DESI diye bakın yazıyor. DESI alarm sistemleri yine kapıya takılan. Görüyorsunuz. Şimdi içeri doğru giriyorum. Hemen içeride ilk girdiğimizde takım çantalarını görüyorsunuz hemen altta. Üstte anahtarlıklar var. Gördüğünüz gibi çok çeşit var arkadaşlar. Abi hayırlı işler. Celil Abi. ustamız bu. Görmüş olduğunuz abimiz. Şimdi oğlu devam ediyor. Arka tarafta zaten anahtar yapıyor. Ben arka tarafa doğru gideceğim. Abi kolay gelsin hayırlı işler. Sağ olun. Burada gördüğünüz gibi bakın kilitleri, barelleri görüyorsunuz arkadaşlar. Kapı isimli, kapı numarası bakın mesela şurada bir örnek var. Kapı numarası bunlar da yapılıyor. İmmobil oto anahtar, her türlü anahtar yapımı, anahtar kopyalama, otomatik kapı sistemleri, alarm sistemleri, desinin bunlar var arkadaşlar. Uzaktan kumanda, pil bunların hepsini yapıyor. Zaten abimiz çalışıyor. Önce onun yanına bir gidelim. Hemen bir gösterelim nasıl yapıyormuş. Abi sen devam et. Tamam, hoş geldiniz abi. Hoş bulduk abi. Nasılsınız abi? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Tamam mı olsun? Çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Tamam abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir anahtar çekimi yapıyor şu anda arkadaşımız. Bu şekilde makinesini görüyorsunuz. Hemen yanında da başka makine var bakın gördüğünüz gibi. Karşıda da var. <gülüyor> böyle arkadaşlar evet, evet, evet. gördüğünüz gibi. Sonra onu zımparalıyor, evet, zımparalıyor. törpülüyor, evet. teslim ediyor. Evet, evet, evet. Şimdi ben şu anahtarları göstereyim. Sonra siz telefon numarasını söylersiniz. Bakın anahtarları görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle devam ediyorum. Bakın kumanda çoğaltılır diye yazıyor. İmboblizler çipli anahtar yapımı, otokumanda kabı, garaja bariyer kumandaları diye yazmış arkadaşlar. Hemen sağa döndüm. Şunlar uzaktan kumanda değil mi abi? Oto, evet, kuma tamam. oto, oto kumanda, kilitlerin ha. Evet. Kabını da değiştiriyor. Tamirini de yapıyorum Tamir herhalde. De evet. Tamam, sağa döndüm yine bakın, gördüğünüz Bunları gibi. Milyon anahtarlar. Tamam, şimdi Böyle. az geri gelelim. Şunlar yine oto anahtar Bunlar değil mi? Yine, hmm. İmmobilize anahtarlar. Immobilizer anahtarlar. Pil değişimi oluyor. Şunlar piller. Yani. Bunların değişimi, Tabii değişimi yapılıyor. Yani. 7.24. Evet. Çalışıyorsunuz evet. abi Tabii değil yirmi, mi? Gece çalışıyor. 7 24 çalışıyorsunuz. Arkadaşlar ışık parlatıyordu o yüzden kapattım. 7 24 çalışıyor arkadaşlar. Telefon numarasını kendisi söyleyecek şimdi bize. 7 24 burayı arayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi anahtar ve çilingir hizmetleriyle ilgili her şey var arkadaşlar. Aklınıza ne gelirse. Tekrar dönelim. Abi tekrardan hayırlı işler Sağ kolay gelsin. Dükkanı gezdik. Zaten baba mesleği bu. Evet, Celil abi oturuyor dede'den orada. Giriyor, ona da tamam. ha ona da mı babadan Tabii, geliyor? Ha o zaman evet. üçüncü kuşak Tabii, oluyorsun üçüncü sen. Olur, Senden sonra 4 geliyor mu arkadan? Gele, tamam tamam <gülüyor> yetişiyor. yetişiyor. Telefon numaranı ve adresi söyler misin? Telefon numaramız 532 336 3393. Bir daha var. 542 336 3393. Tamam. Adres? Şimdi adresimiz Günaydın Mahallesi Pazar Caddesi 21, Balıkesir Balık Bandırma, Bandırma Adası'nız. Evet, Tamamen zaten çarşı merkezde. Tabii, Eski Halin Hemen oradan çıkarken yukarı doğru. 25'in arasından Çıkarsak hemen evet, solda. Aynen, solda. Tamam. Hilal AVM'nin yanındayız. Hilal AVM'nin yanı. Evet. Tamam. 7.24, 724 Telefonlardan evet. arayabilirsiniz, gidebilirler. Evet. Arkadaşlar bu önemli. Bakın gece gündüz cam cam arayabilirsiniz. Evet. E, yaptığınız evet. işlerin arasında cam kapı, cam kapı, kitle kapı, kitle hidroliği, kitle kapı hidroliği, kapı değil mi? Kitle, evet. İsimlik, isimlik yapıyoruz. Bunların hepsi var. Evet. Tabii, tabii, hep tamam. Kumanda tamiri, tamir, immobilizer, tamir. yapıyoruz. Hepsi var. Özellikle. Tamam. Pil değişimi. Desinin. Değil mi? Alarm akıllı. onları, kapılara, Aynen. tamam. Akıllı kilit, praktik, akıllı kilit, kan, şifreli, geçiş, şifreli geçiş sistem, otomatik, kartlı, tamam. Zaten kapıda gösterdim yani, onu Evet, gösterdiğiniz gibi ha? hepsini yapıyoruz. Tamam. Yani geldiği zaman bulamayacağınız şey yok. Her, Her şey, şey var. Yok, olabilir. yok anahtar Tamam. Teşekkür ederim. Hayırlı işler, kolay gelsin. Arkadaşlar makinaları ya göstererek, yapalım. bakın, bizi izlemeye devam edin diyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin.